Şu görmüş olduğunuz kavurmalık soğan. Biz bunu tarlada 25 kuruşa satamıyoruz. Bu kavurmalık soğan pazarda bir lira bir buçuk lira. Şu görmüş olduğunuz da orta soğan. Şu dün tüccar geldi 45 kuruşa maliyetinin çok çok altında tüccara satamadım. Buradan tarım orman bakanlığına ve ticaret bakanlığına yetkililerine sesleniyorum. İhracatı bir an önce açın ki bizler Malımızı satabilelim. Yani biz biz Sayın Tarım Bakanı diyor ki çiftçi üretsin korkmasın. Biz bunu nasıl üretelim? Bakın bu kışlık soğan. Kışlık soğan ne yapalım yani? Malımızı satamıyoruz. Malım şu anda tarlada. Soğanı tarlada kalan çiftçi dertli. Çünkü ihracatın olmaması en çok onları etkiliyor. Soğanları tarlada kalan çiftçi devlet yetkilerinden de bir çözüm bekliyor. Çözüm olmazsa ikiliş yapmayacağını da Belirtiyor. Bir daha ekiliş yapar mısınız eğer ki satılmazsa? Önümüzdeki yıl için şu anda 60 dönüm tarla sürdüm. İnanın ki şimdi malım tarlada kaldığı için o 60 dönüm ekmeği düşünmüyorum. Düşünmüyorum çünkü dağıp gübresi oldu 7,5 lira. Mazot oldu yaklaştı 8 liraya. Bu çiftçi nasıl bu şekilde üretecek? Tarım Bakanımıza sesleniyorum. Bu çiftçi nasıl ayakta kalacak? Eğer tabii ki bizleri düşünüyorsalar ihracatı bir an önce açmalarını talep ediyoruz. Soğan para yaptığında nasıl ki devletimiz geldi depolarımızı bastı. Madem öyle şimdi gelsinler bu soğanı bizden alsın